Evet arkadaşlar, merhabalar. Youtube'da dolaşırken Rotasız Karavan diye bir kanal var. İzmir'de yaşayan bir arkadaşımız var. Eski bir tane Amerikan otobüsünü karavan yapmış kendine. Onu seyrediyordum da İzmir'deki bu sürekli park yerlerinde diyeyim, çekme karavanların soyulduğunu, akülerin çalındığını iki gülmüş tüsle birer tane Karavana girildiği ve zarar verildiği ele alınmıştı. Benim de dikkatimi çekti bu durum. Türkiye'de genelde olan şey biz aracımızı Almanya'da yola bırakıyoruz şu ana kadar çok şükür. Bir konuşmak lazım ama herhangi bir şey olmadı. Ondan sonra bir problem yaşamadık. Ya da bir teşebbüste bulunulmadı. Şimdi bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Karavana olan arkadaşlar... Solar sistemi olan, aküsü sürekli şarj olan Ondan sonra yani elektrik sürekli aracın içinde mevcutsa Bir tane IP kamera Bilmiyorum orada ne durumda o IP kameralar mevcuttur bir bakıma ama ne kadardır bilmiyorum Benim aldığım kamera 19.95'ti ee, IP kamera ve SD kart, Micro SD kart takabiliyorsunuz içine Yaklaşık 128 GB taktığınız zaman 1,5 aya kadar size veri depoluyor. Arzu ederseniz, tabi bunu daha uzun tutmak istiyorsanız hareket sensörünü aktif edin. Hareket sensörü herhangi bir hareket olduğunda size mesaj yoluyla resim atıyor, video görüntüsü atıyor, artı kayıta başlıyor ya da sürekli kayıt yapabilirsiniz. Ben sürekli kayıt yapıyorum. Kamerayı tanıtmak istiyorum. Bunun içinde tabii modeminiz yoksa, 4G modeminiz yoksa ya da 3G modeminiz yoksa kayıt yapabilir sizin için. Hareket sensörünü aktif edip biri geldiğinde kaydı alabilir, bunu gizli de yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir tane daha önceki videolarımda da göstermiştim ben 4 g bir tane ufak USB ile şarj olabilen, şarjı da yaklaşık 18-20 saat arasında giden sürekli çalıştığı zaman bir modem. Telefon kartı içine taktığınız zaman 4G ile çalışan bir modem tanıtmıştım. Bunu da linkini aşağıya koyacağım ben. Bu gibi önlemler alabilirsiniz. Bu kameraları çoğaltabilirsiniz. Direkt 12 volttan USB fişleriniz varsa ona da direkt bağlayabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ben direkt güneş paneline bağladım. Ee, sürekli çalışıyor dediğim gibi, modem de sürekli çalışıyor, kamerada sürekli çalışıyor ve akülerde herhangi bir oynama yok. Gündüz, yani ne kadar hava, yağmurlu, bulutlu da olsa tüketim az ve aküleriniz hep 12.6, 12.8'de duruyor. 12.6'nın altını hiç düşmüyor, ee, bir zararı yok sürekli çalışıyor dediğim gibi. Kamera şimdi size nasıl Monte ettiğimi nasıl çalıştığını da göstereyim. Kameramız bu. Ben alini bir şekilde şuraya üst tarafa koydum. Şimdi monte etme durumu yok. Buradaki rafa koydum. Ve şurada güneş panelimizin kontrol paneli var. Buna direkt iki tane USB çıkışı vardır. İki USB çıkışından birini modeme. Modem sürekli çalışıyor. 100 GB internetim var aylık. Ondan sonra kameraya da kabloyu şu aradan seyyar bir durumda. Çünkü tam sabit bir yer belirlemedim ama onun da sabit bir şekilde belirleyeceğim. İstiyorsanız onu biraz karanlık kaldı. Biraz daha aydınlatayım orayı daha net görebilirsiniz. Şöyle yapalım. El fenerimizi. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi. İki tane fişimiz var şurada. Burada iki tane fişimiz var. Şurada da modemimiz mevcut. Şöyle yapayım. Buradan kablo ile direkt şu şekilde yukarıya verdim. Bunun görüntülerini de size atacağım ben. Kamerayı ekleyeceğim daha doğrusu şey videoya. Görüntüleri full. Hadi 1080'e 60 çekiyor. Muhteşem. E, ve çok hızlı. Ben daha önce de birçok IP kamera denedim ve kullandım. Ama bu şekilde reaksiyon veren rastlamadım. Buradaki action denen, aksiyon denen mağazalardan aldım. Ürünleri muhteşem. Hepimiz de şu. Görmüş olduğunuz gibi. Buna giriyoruz. Şu anda ben aktifti. Ve karavana geldim. Mesaj merkezine gidiyoruz. O hemen belirtti bana. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kapı açıldığı anda kayda başladı ve bana bilgi verdi. Anında. Anında ve şuraya tıkladığınızda direkt şu şekilde gidiyor şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi giriş yaptığım anda bana mesaj yoluyla bunu gönderdi. Şayet arzu ederseniz buna bir siren de takabiliyorsunuz. Harici siren. Ve hareket sensörü aktif olduğu anda aktif olduğu anda direkt sireni çalıyor. Size bilgi verdiği gibi. Dediğim gibi hız oranı çok güzel. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şurada bir adet kameramız var. Karavandı dışarıdan herhangi bir şey var mı yok mu camda takılı izleyebiliyorum gördüğünüz gibi şu anda görüntü bu şöyle büyüteyim isterseniz şu anda dışarıdaki görüntüsü bu ve içeride de bu aynı zamanda ben kayıt yapıyorum şu anda gördüğünüz gibi GoPro'mla telefondan görüntü budur ama birebir görüntüyü ben size atacağım Reaksiyon süresini de göstermek için şu anda elimi kaldırıyorum ve görüyorsunuz orada da kaldırdım. indirdim indirdim. Hızlı çalışıyor. Görüntü güzel. Ee, ayrıca ses de var. var. Şu anda duyduğunuz gibi. Duyduğunuz gibi. Sese cevap verme. Buradan mikrofon yoluyla kameraya da ses gönderebiliyorsunuz. Herhangi bir şey olduğu ya zaman müdahale edilmek, müdahale edilmek adına. Etmiş. Alo. Duyduğunuz gibi, şu anda kameradan yukarıdaki kameradan sesimiz geliyor.